Bu bir diğerlerine göre biraz daha gür bir arı. Şöyle petek aralarında aralar görünüyor. Gayet sakin. Sıkıntıları yok. Ancak bundan da birkaç çerçeve sanki alırız diye düşünüyorum. Biraz sıkışık olacak. Bu kadar gür olmasına rağmen diğer kovan kadar kemirmedi straforu. Şu an ben de tam anlamış değilim. Ne oluyor da straforu kemiriyor. Normalde bu arının aslında straforu kemirmesi gerekiyor. Çünkü çok gür. Gürdür. Aktardığımızda da gürdü bu arımız. Bunda hiç kemirme yok. Ama diğerinde kemirme var maalesef. Çözmüş değilim maalesef. Neden? Strafolları çirmeyi Kiminizliğini... değilim. bakarak biraz daha gür bir arıydı bu en başından beri. Hala aynı. Ama sanki bir iki çerçeve bundan almamız gerekir diye düşünüyorum. Ama işte de öyle değil. Çok güzel şerbet var burada. Bizim verdiğimiz şerbeti koymuş arılarımız. Diğer çerçevelerde de giriye doğru daha yoğun arı. alınacak gibi durmuyor. Belki birkaç hafta sonra havanın yolduğu zamanda bir araya toplandığında alabilirim. Yani bu çok öyle aman aman acil çerçeve alınması gereken bir durum değil. Ama biraz da sanki sıkıştırsak bu aramız daha verimli güzel olacak gibi buralarda fal stokları var aramızın şimdi şunu bakıyorum mesela tamamen bir tarafı boş ama bir tarafında çok az bir bal var evet. bu çerçeveyi alabiliriz aramızdan son duvar çerçevemiz çok kalabalık oradaki balı içeri taşıyor olabilir arılarımız evet bu da tamamen boş bir çerçeve ancak arılarımız bu üzerinde galiba evet buradaki şerbeti içeriye doğru taşıyorlar en son duvardaki duvar tarafını bitirmişler burada az bir şey kalmış bu iki çerçeveyi önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki günlerde olacağız aramızdan. Bu arada 8 ya da 7 çıta girecek kışa diye tahmin ediyorum. En kalabalık kolonilerimizden biri Şimdi burada da çok az bir bal kalmış. Bunları taşıyor arılarımız diğer tarafa. Kapalı yavru alanı kontrol etmek istiyorum. Var mı bu aramızda da diğerleri gibi. Karı yoğunluğu tam bu arada. Muhtemelen şu iki çerçeveden birinde kapalı yavru alanı görmeyi umuyorum olabiliriz arılar stovu ve folklerde olmayınca gayet rahat ve huzurlular var belirtisi yok inci gibi tertemiz arılarımız evet burada kapalı yavruları komple bundaki çıta da aynı şekilde Oradan biraz yavrular çıkmış. Ama anarı tekrar buraya yavru atmamış. Bu ve diğer çerçeve kapalı yavru alanı. Gayet güzel ve sağlıklı arılarımız. Varoro ile mücadele için biz kekik suyu, ısırgan otu yağı ve nane yağını karışım yapıp kartonları emdirip kovanlarımızda çıtalarımızın üzerine bırakıyoruz. Gayet başarılı. Çoğu aracımız bu yıl varoadan muzdarip olduğunu söylüyor. Şu an içimizin arılarımızda kesinlikle böyle bir problem yok. Tertemiz arılarımız. Demek ki doğal yöntemler de işe yarıyor. Asit vermeye de gerek yok arıya. Evet. Bu kullanımızın durumu sondaki iki duvar çerçevesindeki balı taşıdığı zaman arılarımız bu iki çerçeveyi oradan alacağız. Muhtemelen 8 ya da 7 çıtayla bu arımız kışa girecek. Zofor kovan faydaları her ne kadar birazcık kemirsi de ağlarımız evet dostlar şu kapalı yavru alımını görüyorsunuz bu ayda 2020'si iç bahar gibi aynı şu şekilde evet sadece bir çerçevede değil yavru alanını bile dağıtmış arımız çünkü ısıtmakta yavruyu üşütmemekte zorluk çekmiyor hem maşallah gür bir arımız hem de strafor faydası burada da aynı şekilde ve burada da aynı şekilde komple yavru olanı var bu çıtalarda. duvar çıtalardaki balları taşıyor şimdi arılarımız onları taşısın. bundan 2 çıta alacağım muhtemelen 8 çıta olarak bu arımız kışa girecek